İnsanlarla tanışırken ben bunu tanışayım bu benim yani bir işime yarar hani cepte dursun düşüncesi insan biriktirmek değil hani biraz çıkar biriktirmek gibi bir şey. Önce sen veren kişi ol sonra talep edebilirsin. Çünkü insanlara senin de yardım eden bir, birisi olduğunu gösterdiğin zaman onlardan bir şey istemem de daha da kolay olacak gibi bir anlayış var son yıllarda. Yani ben kimlerle beraberim kimlerle takılıyorum kimlerle taglendim. Kiminle selfie çektirdim ve kiminle fotoğrafımı koydum? Şunu gördüm yaptığım bütün çalışmalarda sadece sosyal medya platformları, dijital platformlar üzerinden var olmaya çalışmak ne ekonomik anlamda ne de kendinizi gerçekleştirme anlamında yeterli değil. Bu dijital dünya ile beraber. Hepimizin dilinde yeni kavramlar, yeni yapılar oluşmaya başladı. Bu 1990'ların başıydı. Mevzunun içerisine giriyorduk derken 2000'lerden beri bir sürü yeni bir şey koşuyoruz. Yeni tipte hep yenilikten bahsediyoruz. Bu kavramlardan bir tanesi network. Hep biz nasıl bir sü süreçle alakalı konuşuyormuşuz gibi geliyor. Ama aslında network, network kurma, yeni ilişkiler oluşturma, yeni ağlar kurma hikayesi iş dünyasının dışında da bir şey üreten, bir şey üretmenin parçası olan hemen herkesin zaruriyetle bilmesi gereken yeni bir kavram tipine doğru dönüştü. Biz neden network'ten konuşuyoruz? Network'ü de bir Türkçe yapsak. Tamam. Ben şey yani Şebeke mi diyoruz? Bir şey diyoruz mu Türkçe'de? Aslında ağ evet. kurmakla alakalı. Yani evet. Tam bir çeviri gibi düşünebiliriz belki ağ bilimi, ağ toplumu. Evet ağ toplumu hikayesine de peşe sıra mecburen sıçrayacağız zaten. Mecburen gireceğiz. Network deyince hem, hem reklama giriyor. <gülüyor> şey, değil mi? mağaza var mesela. Evet doğru yani. doğru. Yani yani neredeyse evet günlük hayatımızda kullanıyoruz ama biz bunu farklı şekillerde kullandık. Mesela e, mezun olacağız. Ya birileri işe giriyor bizden önce. Adamın torpili varmış. Veya işte ya tanıdık olmadan olmaz o işler. Ya bizim bu dayı yeyen, yeğenimdir falan. Hani bunlar zaten aslında network'ün hayatımızda bildiğimiz hani halk dilindeki karşılığı belki ama işin bir de hmm, çok da sempatik olmayan bir tarafına da dokunuyor. Çünkü hani bir şeyleri var etmek için ya da var olmak için bunlar olmadan olmazmış gibi. Kayırma döngüsüne dönüşüyor. Şeyi evet. seneler evvel Ankara'da bir Alev konferansı vardı. Orada birisi şey sordu işte dünyadaki yapılanmalardan bahsederken. geldi ya dedi sivil toplum batıda da dedi çok gelişmiş. Bizde niye o kadar gelişmemiş dedi. Hı hı. <gülüyor> Alev Alattı da mikrofonu eline aldı dedi ki ya bizdeki hemşerilik kurumu nerede var kardeşim dedi, yani bizdeki hemşerilik gibi sivil toplum örgütü yok ki dünyada dedi. Adam Trabzonlar bilmem ne olacak Trabzon'da aç açık kalmıyor bir yerde Trabzonlu derneği ya da mahalleleri varsa. Bizim galiba primordial ilkin ağımız böyle bir yerellikle alakalı işte aynı köy, aynı merkez falan filan. Kesinlikle, falan biz gibi. iki sene önce hocam böyle İstanbul çapında bir yalnızık araştırması yaptı. İstanbul'un yanzlık haritasını çıkartalım gibi. Şimdi soruyoruz bir de hani farklı demografik bilgilerle kıyaslamaya çalışıyoruz. Mesela sosyoekonomik farklılık ya da eğitimsel farklılık bir sonuç söyleyecek bize. Yani diyoruz ki mesela kendini yoksul tanımlayan, zengin olarak tanımlayan orta hali tanımlayan birisi acaba ne kadar yalnız hissediyor? Şimdi orta hallelikteki durum eğer mahalle kültürün içindeyse, hemşirelik derneğine gidiyorsa belirli bir yaşın üzerinde özellikle işte ya ben arkadaşlarımla mevlude toplanırım biz işte Yasin, yaparız aramızda veya işte komşuluk ilişkilerimiz devam ediyor veya kahve erkekler için orada ben yalnız hissediyorum mi oranı çok düşük yani dediğiniz gibi o hemşirelik aslında 1950'lerden sonra hani kırsaldan kente göç ederken yanımızda getirmek zorunda olduğumuz bir şey şimdi mesela birinci ilk gelenler 50'lerde gerçekten bir hiçliğin ortasına geliyorlar Anadolu'dan büyük şehirlere göç ettiklerinde çünkü yani hiç kimseyi bilmiyorlar herhangi bir nitelikte iş gücüne sahip değiller ya yani bu insanlar e, ya çoban yatarımla uğraşmış çiftçilik yapmış kişiler ikinci nesil 60'lardan itibaren gelenler e, işte Sivaslılar bir yerde Erzurumlar bir yerde Trakya'lılar bir yerde e, birbirlerini korumaya kollamaya başlıyor aslında ağ kurmak Birlikte hayatta kalmak anlamına geliyor. E biz hep ağ kuruyoruz. Yani hani bunu sizin karşınızda söylemek ne kadar <gülüyor> hani <gülüyor> tabii, tabii, bir tabii. yandan doğru bilmiyorum ama antropolojik kökenimize baktığımız zaman da binlerce yıl ötesine gittiğimiz zaman takımları düşünelim. 100 kişi, avcı toplayıcı topluluklarda... E, Evet 100 kişi aynı anda sürekli bir arada değildi ama 15-20 kişi hep bir aradaydı. Birbirlerini korumak, kollamak, birlikte avlanmak, birlikte topladıklarını yemek, oradan gıda, besin sağlamak. Ya da birisinin çocuğu vardı ailenin, işte o takımın büyüğüne o çocuğu bırakmak. Yani bu mecburiyetler, işte o komşu komşunun külüne muhtaçlıklar aslında bizim gelenekselde yaptığımız, bildiğimiz şeyler... Ama evet belki biraz böyle hani e, bu yeni kültürün içinde daha küresel, global kültürün içinde o eski bildiklerimize yeni isimler vererek satma çabasındayız. Yani networking gibi. Öyle mi yoksa kurallarında bir şey değişti mi? Yani e, eski bildiklerimiz artık işlemiyor ve onun yerine yeni bir şey mi işliyor? Yani... İşte iş bulmak için artık dijital dünyada hiç tanımadığımız insanlarla ilişki kurmayla ilgili başka bir zaruriyet başlıyor. Evet. Flört etmek istiyorsak yine aynı keza aynı şekilde işliyor. Biz bir şey üretiyorsak ürettiğimiz şeyle ilgili ihtiyaç duyduğumuz şeyi yine dijital dünyada birilerini arıyoruz. Hani eskisi gibi Doğru. biz bunu hemşerilerden çözeriz. Bizim hemşerili boyacı var diye bakmıyoruz işte. Boyacılıkla alakalı bir web sitesine girip oradan birini bulmaya evet. çalışır. Döngünün için. Yani benim içinde... bu insanın fabrik kayarlarında <gülüyor> üçüncü madde ya sosyal ilişkiler. <gülüyor> yani olmazsa yaşayamıyoruz falan diye ama işte onun... Ya bu dijital dünyada benim en fazla çözümleyemediğim tam kafamda oturamadığım kısmı, işte 150 kişilik bir klan'a göre beynimiz var, işte dumbar evet, sayısı evet. kadar. Hem yani şimdi bir buçuk milyon, bir buçuk milyar Tabii. falan gibi rakamlar var karşımızda. Bana baş edebiliyoruz gibi. Bir de şu var, evet. yani bu artık yol oluyor, yani yeni hal bu oluyor da ben hani kalıbımı Hı. batarım. İşliyorum net bu. söyleyeyim, beyin değişmiyor <gülüyor> abi, beyin ya 10 sene işte önceki beyin evet. neyse, bugün de evet. öyle. Şimdi biz bunun içerisinde şu anda debeleniyor, patinaj yapıyoruz gibi bir hissiyatın var. Senin taraftan nasıl gözüküyor mesela o kurallar değişiyor mu sorusuna bir bunu ilave edeyim dedim. Çünkü bizde değişmeyen bir şey var yani onu ne yapacağız? Evet aslında belki de hani bu e, değiştiğini zannettiğimiz reaksiyonları gündelik hayatta işte hız toplumu olmak olarak görüyoruz, tükenmişlik olarak görüyoruz. Yani aslında hani e, kişisel ilişki kurabileceğimiz insan sayısı belli. Hani bunun ötesine gidemiyoruz Yani belli bir güven mesela güven sarmalında çok az sayıda insanla iş yapabiliyoruz değil mi yani hani ama Tabii. ama karşılaşmalarımız çok fazla ve çok kısa süreli. Zaten dikkat süremiz de çok kısa hepimizin de bildiği gibi. Yani bu işte medyada, sosyal medyada network, yani Facebook'la başladığı zaman diyelim. Hani Facebook'u bir milat alalım. Ee, işte 300 arkadaşımızın, 500 arkadaşımızın olması çok büyük bir şeydi. Ee, ve hani bir reaksiyon olarak aslında biz o kadar kişiyle arkadaş olduğumuzu zannettiğimizde altındaki genel olarak hani etki tepki like, dürtmek <gülüyor> gibi hani aslında saniyede yaptığımız şeyler yani derinlemesine bir bağ kurmuyoruz orada. Yoksa bu network dediğimiz meselenin çok fazla alt dalı var. Yani o güven köprüsü kurmak, köprü olmak, aracı olmak... E bir A noktasından B noktasının bir meseleyi halleden kişi olmak, siz tanımadığınızda da e, tanıdığınız birisine ulaşabilecek birini tanımış olmak gibi. O örgüler ama e, bizim o bildik, e, belki nesiller boyu getirdiğimiz işte hemşerilik, arkadaşlık, akrabalık, komşuluk, aynı iş yerinde çalışmak, e, işte aynı kafeye gitmek, oralarda takılmak üzerinden daha rahat işliyor. Diğer türlü, sayısız kombinasyon kadar karşılaşma yaşıyoruz yani hepimizin sosyal medyasında sizin kadar olmasa da bir hayli <gülüyor> <gülüyor> takipçimiz var e, ve e, bunlar kısa anlık e, sosyal etkileşimler e, belki bunu biraz normalleştiriyoruz ama e, işte Mustafa Can'ın da verdiği örnek çok güzel evet Eski köy yeni adet gibi biraz. Şimdi mesela bir, bir karşı insan biriyle bir araya gelmek istiyoruz. Bir partnerimiz olsun istiyoruz. Bunun için hani görücü usulü annemizin bizim için birisini bulmasını beklemiyoruz. Yani ya da, herhangi ya da bir... mahalleye, bakmıyor mahalleye bakmıyoruz. Mahalleye bakmıyoruz. ya. mahalleye bakıyorduk evet. yani. Bunun için birçok işte app'ler var, dijital platformlar var, bir araya geldiğimiz durumlar var. Ee, o yüzden hani bu zaten biraz küreselleşmenin de etkisi aslında uzakları yakın etme meselesi. Dil bariyerinin belki biraz daha aşılmış olması, hani daha dünya insanı yapıyor bizi. O anlamda genişliyoruz. Burada bir sıkıntımız yok belki. Yani hiç tanımadığımız birinin, ben bugün zannediyorum LinkedIn'de birisi bir başarısından bahsetmiş, yani zorlu bir yoldan geçmiş. Sonunda işte elde etmek istediği başarı elde etmiş. Hiç tanımıyorum bu insanı ama tebrikler yazdım mesela. Bir etkileşim yakaladım orada. Yani e, bir beklentim olmadan aslında bir yandan da. E, benim kafamdaki o network tanımı, e, belki daha önceki konuşmalarımızda da bahsettiğimiz, ne kadar organik ve doğalsa e, o kadar bana gerçek, samimi, bizden gibi geliyor. Yoksa aslında bu hani hmm, network kurma meselesi işte tanıdıklık esası meselesi özünde biraz aslında tartışmalar hep şeydir işte yanınızda her zaman kart taşıyın falan hani onlar bitti zaten yani kart vizit verdiği zaman birisi sizi hatta biraz itici buluyorsunuz bir ortamda gibi. Ben fotoğrafını çekip geri veriyorum yani <gülüyor> yazıktır yani. Ya size. en çok soru yani Yandan. sormayı istediğim ikinci soru buydu zaten şimdi biz 90'lar kuşağı 2000'lerin başlangıcının <gülüyor> kültür etkisi hani bu işi öğrenirken <gülüyor> Hani sen de çok duymuşsundur. İnsan biriktireceksin abi. <gülüyor> Samimiyetsizliğiyle geçti parantez. Bu samimiyetsiz bir şey. Yani ben tanıştığım insana bu benim ne işime yarar diye bakarak <gülüyor> ilişki kurma çok çirkin bir, şey, bir şeydi. Ama bir yandan da hani bu o insanla karşılıklı işlevliliğin seni üretebileceğim bir başka şeyi para kazanmayla ilgili değil üretmek istediğim bir şey başka şeyle alakalı potansiyelli kılıyor. Yani yarın öbür gün bir şey yapmak istiyorsan eğer onu güveniyor ve tanıyorsan onunla tanışmışsan onunla beraber bir şey yapabiliyorsun. O sana bir yol açıyor. O samimiyetsizlik bitti mi sence? Ya da yeni bir üslubu var mı? Çok zor bir soru bu gerçekten. Çok da güzel bir soru. Yani bence samimiyetsizliği daha fazla hissediyoruz ve bununla ilgili aksiyon alıyoruz gibi. Çünkü o önceki... Sahi... Çözüm yolundayız yani. Yani çözüm yolundayız. Çünkü biliyoruz yani. Çok gözümüze batıyor böyle şeyler. O çok agresif bir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 Hani benim dostum, arkadaşım, etrafımda insan olsun, bir sosyal ortamım olsun dediğiniz şey daha samimiyet noktasına dokunmak zorunda. E, bence insan zaten bunu hissediyor. Biliyoruz yani gördüğümüz anda biliyoruz. E, belki de benim bu konulara çalışmaya başlamam. Hani herkes kendi hikayesini çalışır ya biraz sosyal bilimlerde. E, ben müzik yapacağım diye yola çıkmıştım ve bizim hiç tanıdığımız yoktu. Yani e, hiç ailemde sanatla ilgilendi. Evet herkes amatör düzeyde ilgilenirdi ama profesyonel meslek edinmemişlerdi. Sonra bunun iki yolu olabileceğini gördüm ben. Yani bir gerçekten şu saydığımız agresif olarak insanlarla tanışayım, onunla şöyle yaparsam, bundan bunu yaparsam, işte şuraya daha kolay kestirme yoldan gelirim mi yolu var. Bu hatta başarıya çok daha kısa götürüyor bu arada. Bir de yani hani ben bu işi seviyorum. Yani bu meslek şu anda bizi izleyenler için Hangi iş yapıyorsanız fark etmez. Ben burada yükselmek ilerlemek istiyorum, işimi icra etmek istiyorum, meselemde bir noktaya gelmek istiyorum. Yani iş dünyasından konuşuyor olursak sadece ve başkalarıyla neden işbirliği yapmayayım, ortaklık kurmayayım? Çünkü bu tek taraflı olduğunda bence çok patlayan bir durum. Yani hep ben yardım dileyemem insanlardan ve herkes benim emrim amade olamaz. Ben de bir şey vermeliyim. Yani birlikte olmalı. Bu collaboration, işbirliği, dayanışma dediğimiz mesele olursa güzel bir noktaya oturuyor. Yoksa ben herkesin bunu zaten hissettiğini düşünüyorum. İşte bu biyolojiden devşirmeye çalıştığım benim bazı temel kuralların bir tanesi bu. Önce katkı verdiğin zaman Hı. senin ağın da ona göre oluşuyor. Yani çıkarcı bir ağın, sonuçları başka. Tabii. Katkıyla oluşan bir ağın ya da ilişki biçiminin sonuçları bambaşka. Bizim mesela YouTube kanalı, Açık Beyin YouTube kanalı başından beri bildiğim için nasıl katkı veririz kafasıyla çalışıyor. Biz abone sayılarına falan çok nadir kooperatif bakıyoruz. Kooperatif gibi bir tabii, tabii. oluşumsunuz Aynı aslında. Aynen öyle ve yani devamlı ya şu mesela bugün seninle oturmamız bile aslında öyle bir seninle aslında yeni network sayılırız. Hem evet. okulda hem mahallede komşu olmamıza rağmen. <gülüyor> Komşuluğumuzun yani, sonucu. Tabii tabii baya yakın komşuyuz biz. Tuvali. Ama yeni yeni hani bu akademik ya da teknik <gülüyor> işlerle ilgili konuşmaya başladık ama Mesela bugün burada olmanın nedeni sen de biliyorsun. Sen de aynı motivasyona sahipsin. Bizim açık beyin içerisindeki o araştırma gruplarına verdiğin hmm. destek falan hepsi. Ben de katkı verebilirim kafası. Şimdi bizim bütün ekip böyle toplanınca biz bunun bu dünyada bir çare olabileceğini görüyoruz. Evet. Bir nevi liderlik aslında. insan odaklı liderlikte anlatmaya çalıştığımız şey de o. Yani önce bir katkıyı düşünün. Önce bir varlığın buraya bir armağan versin ki ondan sonra etrafında ona göre bir ağ oluşsun. Şimdi bu Yeni dünyada çok hızlı unuttuğumuz. Biraz önce şey dediniz ya. Çıkarcı bir tarafı var insan biriktirmenin. Hmm. Onun bir önceki versiyonu vardı. Ya gönül kırma kardeşim. Bu bir kıstastı mesela. Hmm. Bu bir hani edebi bir kuraldı. Ama o sonra faydacı bir tarafa evrildi. Yöntem aynı gibi gözüküyor ama niyet farklı olduğu için sonuç bambaşka oluyor. Şimdi belki de işte kadimin işe yaradığı yerler buralar olacak ki biraz heyecanla konuya şeyden girdim ama. <gülüyor> ha, mesela bu çünkü yeni a Yeni hı hı. sistem o kadar da yeni değil yani senin de bahsettiğin gibi, senin de o soruya getirdiğin gibi kadim ihtiyaçlarımızı başka bir oyun alanında gerçekleştirmeye hı hı. çalışıyoruz. Burada belki işte kadim olanı tekrar hatırlamak yani gerçek prensipleri tekrar koymak önemli. O iş bazlı ağlar, LinkedIn'ler bilmem neler ben Allah aşkına çok kullanamıyorum işte bu fazla takipçi sayısından dolayı şu anda 5000 tane request olabilir yani bilmiyorum kim arkadaşlık gönderdi ne yaptı ama o ağları ben şeyde kullanamasam da verimli bir şekilde oradaki ilişki biçimlerinin öylesi de var böylesi de var. Tabii. Ve bakınca gözüküyor. Belki Hı. de hani bu muhabbetler içerisindeki en önemli kısım benim açımdan kadim değeri bir daha hatırlamak. Yani mahallede seni saygın yapan şeyi sosyal medyada da sosyal ağda da ...kullanabileceğini fark etmek gibi gözüküyor. Evet, e, ya örneklerini de görüyoruz aslında sosyal medyada. E, i̇şte Haytab'ı gördük mesela orman yangınlarında. Gerçekten e, oradaki hayvanlar için, hmm. dua için uğraştılar ve bizi bir araya getirmeye başardılar. Ya da işte Ahbap bunun örneği. bir Birçok örnek var aslında. E, şimdi etkileşim olan yerde olmak istiyoruz. Biraz o aslında şey gibi, arı kovanı gibi. Yani biz de orada olmak istiyoruz, dahil olmak, parçası olmak istiyoruz. Ve bunlar çok da yeni değil bir yandan... Fakat yine Amerika'da aslında eskinin yeni keşfi, bunu cömertlik sermayesi dedikleri bir şey. Tam olarak sizin anlattığınız aslında. Yani hani önce ver, bir kez, iki kez, üç kez önce sen veren kişi ol, sonra talep edebilirsin. Çünkü insanlara senin de yardım eden birisi olduğunu gösterdiğin zaman onlardan bir şey istemem de daha da kolay olacak gibi evet. bir anlayış var son yıllarda. Hani bu da kapitalizmin bir parçası olmazsa, ee, orada da samimiyet sorgulanabilir gayet çünkü yani hani. E Bazen hiç umulmadık e, cemiyetler de o şekilde kurulabiliyor vermek üzerine. Önce veriyorlar, sonra belki daha sonra dahil ediyorlar sizi. Samimiyeti olduğu noktada e, eskiyi tekrar uyguladığımızı düşünüyorum. yani Network dediğimiz şey belki evet literatürde yeni yeni konuştuğumuz bir konu. Yani sosyal sermayedir, işte insan biriktirmektir ama e, bunların ilk insandan itibaren aslında muhtaç olduğumuz dayanışma noktaları olduğunu görüyorum, öyle düşünüyorum. Akademik bir şey merak ediyorum. Tabii. Mesela benim alanım, <gülüyor> tıp ve biyoloji alanı, insanın oluşturduğu bu yeni ağa ve yeni medeniyete yetişemiyor. Mesela hmm. biz sağlık sorunlarına ya da biyolojik organizmanın bu adaptasyonuna pek kafa yoramıyoruz, daha doğrusu doğru anlayamıyoruz gibi geliyor. İşte ben o yüzden insanın fabrikaları falan diye çırpınıyorum. Hmm. Yani bu dönemde işe yarayacak bir şey formül etmeye çalışıyorum. Sosyal bilimler nasıl gidiyor? Yani bu değişimi sence yakalayabiliyor mu sosyal bilimler? Çünkü yöntemi daha klasik bildiğim kadarıyla Aha. fen bilimlerine göre Aha. biraz daha kadim bir düşünüş ya da çalışma biçimine dayanıyor. Nasıl gidiyor orası? Sosyal bilimlerde aslında hani artık veri analiz etmek bizlerin de çok başvurduğu bir yöntem. Yani daha büyük hani datalarla uğraşıyoruz. E, fakat yine de hani yani mesela bu konu özelinde konuşacak olursak işte bir sosyal sermaye, sermaye türleri olarak yani bir kaynak olarak görüyor. Aslında hala temelde biraz eski sayılır. Hani bu da bir e, el, cebimizde bulundurmamız gereken bir şey. Nasıl finansal sermaye biriktiriyoruz değil mi? Gayrimenkulümüz var, paramız var, işte arabamız var. Bunu bir kenara koyalım, ileride lazım olur. Kültürel sermaye, gittiğimiz okullar, ben şu an nasıl konuşuyorum, nasıl bir aksanlı şive ile konuşuyorum, ne tarz müzikleri dinliyorum, ne tür yerlerde takılıyorum. Bana bir kültürel sermaye veriyor, bunu da cebe alıyoruz. E, e, sosyal sermaye ilişki. Yani ben kimlerle beraberim, kimlerle takılıyorum, Kimlerle taglendim, kiminle selfie çektirdim ve kiminle fotoğrafımı koydum. Hepsinin bir değeri var. Yani hani ne bildiğimi, kimi tanıdığımı mı önemlidir der İngiliz atasözü. E, o yüzden hala biraz durduğu nokta bence yani beşeri e, sosyal bilimler tarafından böyle şeyle, biziz kafasıyla sanki yan yanaymış gibi. Bence biz yeni yeni ezber bozan bir şeye doğru. Çünkü bunu biraz daha biyolojik ve antropolojik kökenden okursak, Ezber bozmak zorundayız. Yani bu iş aslında böyle olmak durumunda. Buraya gidecek noktasını yeni bir şey söylememiz Soğukumcu, gerekiyor. O, o kadar hızlı kendi kendini organize ediyor ki. Evet. Nal toplayacağız yani bilgi alanları olarak. Orada bir şey olacak sonra biz 50 sene bunu anlamaya uğraşacağız. Evet. <gülüyor> ama çok başımıza geldik. Sonra onun modası geçecek yani yerine başka Yeni çok medya olur. bölümleri eskiyor ya. Evet, aynı evet, onun gibi evet. yani. Gerçekten. Çok önemli bir şey söyledi bir önceki cümlede gerçekten. Yani bunu anlamak için hani mesela internetin olmadığı dönemde sağlık dediğimizde başka bir şey anlıyorduk. İnternet olduktan sonra hmm. sağlık dediğimizde başka bir şey anlıyoruz ya anlamada. Şimdi ağ toplumu ile alakalı başka bir evredeyiz bence. Ve bizim gerçekten 23 yaşında yani şu Nilüfer'in anladığı kavramlarla bizim anladığımız kavramlar artık aynı değilmiş gibi geliyor. Yani başka bir matematik işliyor arka tarafta ve bunu tekrar çözümlemek yani çözümlenir, evet. anlaşılır ve devamlılığa hem kadim temellere dayanan hem de gelişecek bir sisteme dönüşmesi gerekiyormuş gibi geliyor. Uygulamada değişti çünkü. Yani evet. dediğin doğru aslında. Yani herkes o Selvi'nin selfinin ekonomik olarak bir karşılığı olup olmadığını biliyor. Tabii ki. Yani hani Tabii bir ki. şey yaparken Hı -hı. ya da işte ne kadar değer edip etmediğini biliyor bizim soyut bir değer algısını Tabii kullanıyoruz. Tabii orada hep bir şey buraya. var, hesap var arkada evet. Yani. Hı -hı. yani Evet. Ve o pratik işliyor tabii artık e, tabii. şeyleri. Tabii ki. O da çok pragmatik bir şey yani. Bir yandan evet. faydacı bir şey hala. Evet. Evet. Ben nadir denk geldim ama yani birkaç kere gerçekten beraber ne güzel benimle poz vermek istiyorlar safi niyetimin hiç de öyle sonuçlanmadığını görmüştüm. <gülüyor> yani bu sadece fotoğraf çektirmeyi kastetmiyorum. Yani beraber tabii, tabii. görünmeden fayda devşirmeye benim kafam basmıyormuş mesela Hı. onu fark ettim. Hatta bir fırça yedim. Niye burada bulunuyorsun, niye böyle yapıyorsun gibi uyardılar beni. Kızdım dedim ki ya ne alakası var kardeşim işte yani. Onlar da arkadaşımız, kardeşimiz. Fakat orada başka bir hesap işliyormuş. Mesela ben eskide kalmışım. Yani o fırsat bende uyanmıyor ya da o şeyi göremiyorum. Şimdi bu yeni dönemde zaten eski alışkanlıkların, yozlaşmış versiyonları... Hep var ya içimizde hani hı hı. biraz önce bahsettiğimizde kalp kırmayacaksın prensibi insan kazan prensibine dönüşmüş hı hı. yozlaşmış bir versiyon. Bu yozlaşmışlıklarla, bu yarım ezberlerle, bu defektif davranışlarla biz yeni döneme girecek olursak, yeni ağa sanki daha büyük belaya saracağız. Çünkü eskiden 50 kişiyle başımız belaya girdi, şimdi 5 milyon kişiyle başımız evet. belaya girecek yani. Evet. Bunun evet. Rezil olacağız. basit sorusunu sormaya olacak. Koşullar değişti. Hı hı. Artık şunu biliyoruz, bir şey üretiyorsak eğer yeni bir ilişkiler sistemi kurmamız gerekiyor bir şey üretiyorsak eğer şey bize artık yetmiyor olduğumuz okulun kendi çevresi ya da bilmem ne evet. Evimizin komşuları babamızın iş arkadaşları bize yetmiyor o havuz. Bununla alakalı bunun adına işte sosyal ağ döneminde olduğumuzu kabul edelim ya da bir networking sistemi diyelim falan falan. İlla ekonomik değil bu sonuçlarında ekonomik değerler var ama bir şey üretme isteğiyle de ilgili kitap yazmak istiyoruz. O networklere ihtiyacımız var o ilişkilere ihtiyacımız var. Nasıl kuracağız bu ilişkileri? Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> yani bakalım. hani böyle basamaklandırsan yani hep çok seviyoruz hani 8 adımdan net. 8 adımda 7 <gülüyor> <yedi> adım. Hani, <gülüyor> hadi hadi atla öyle gelse hani bizi uyaracağın ya da altını çizerek söylemek isteyeceğim bir birkaç anlatmanın mümkün olmadığını biliyorum. Evet. Bu kocaman bir eğitim yani hani bu arada. Aha. Hani ama birkaç başlığını bize işaretlesen ne olur? Şunu söylemek isterdim. Şimdi e, İngiltere'deyken bir araştırma yapmıştım ben. E, bu e, fan star arasındaki ilişkiyle alakalı. İşte mesela birisinin albümünü almak, konserine gitmek, işte e, backstage'te, kuliste bulunmak falan gibi gerçek hani fiziksel dünyaya daha dayanan şeylerle işte sevdiğiniz herhangi bir ...sinema yıldızı olabilir, Sinan Canan olabilir, işte bir şarkıcı olabilir. Onun sosyal medyasını takip etmek arasındaki bağlılığı kıyasladım. Bu arada Sinan Canan ve şarkıcıyı peş peş ettim vardı. İkisini sana tekabül ediyor. <gülüyor> <gülüyor> İtevazilik yapıyor şu anda. Bir gün sana şarkısı öğrettireceğim. Tamam yani hocam, bir gün de öyle bir program. Bence Şarkılı alacağım. türkülü çok tamam güzel vallahi. ama. Ee, şimdi sistem... Evet, tabii ki yaşadığımız dünyada sosyal medyada var olmamak gibi bir şey yok. Sadece ekonomik karşılığından dolayı da değil. Yani buna Manuel Castells açıklardı mesela. Ağın dışındaysanız... Evet, artık dışındasınızdır oyunun. Yani ağın dışında kalamayacağımız bir çağdayız. 2000'lerin başından itibaren. Her zaman ekonomik karşılıyız. Bazen Ekokul arkadaşımızı da buluyoruz. Yani oralarda bir yerde aslında hala dostluğun sürdüğü, sosyal ilişkilerin sürdüğü, alışverişimizi yapabildiğimiz, işte ürün kıyaslayabildiğimiz, dünyanın bir noktasındaki bir insanın yazdığı bir yazıdan haberdar olduğumuz bir sistem veriyor bize. Elbette sadece ekonomik değil. Orada mutlaka var olmalıyız. Hani bunun da tabii yani mutlaka dozuyla alakalı, hani bağımlılık boyutu çok enteresan. İşte Dünya Sağlık Örgütü 4 saat ve üzeri bir kullanımı aslında hani bağımlılık olarak isimlendiriyor, tanımlandırıyor. Ve hani olacağız, bu bir kontrollü olmak zorunda. Ama şunu gördüm, yaptığım bütün çalışmalarda sadece sosyal medya platformları, dijital platformlar üzerinden var olmaya çalışmak, ne ekonomik anlamda ne de kendinizi gerçekleştirme anlamında yeterli değil. Çünkü yine de işler, diyelim ki iş bulmakla alakalı olsun gerçek hayata döndüğünüz zaman o fiziksel, reel dünyadaki ilişkilerimize de çok ihtiyacımız var. Bunların birbirini beslediğini unutmamamız gerekiyor. Bence en önemlisi bu. Yani bunun hani üç ana başlık dersem evet var olmak. Yani hepsinde değil ama olan bütün TikTok'undan tutun, işte aklınıza gelebilecek her şeyde bir hesap açın demiyorum. Çok kontrol dışı olur bu mutlaka. Bir yerlerde var olabilirsiniz. Evet, bu size bir görünürlük kazandıracaktır. Fakat fiziksel dünyadaki dostluklar, arkadaşlıklar, komşuluklar, işte gittiğiniz lisedeki, üniversitedeki, ortaokuldaki o ağlar, onlar hala çok değerli ve hani bunların bir de yansıması daha fazla. Çünkü oradaki birlik, beraberlik duygusu çok güçlü bir duygu. E, çünkü onları sizler kurmak için yıllarınızı harcadınız. Ama hani yani internetteki bir arkadaşlık. Tık. Bir tık, evet. bir like yani bir kalp e, belki daha fazlası ama hani e, daha kaygan ve esnek. Hani orada tutunmak o kadar da güvenebileceğiniz bir şey değil. Çünkü tam olarak araştırma şun, sonucu şunu söylemişti bize. Oradaki takipçi sayısının da bir anlamı yok. Yani ona çok fazla bir anlam atfetmek de yanlış aslında. Ki bir yandan da e, aslında hani şey dünyası da e, mikro influencer'a doğru gidiyor. Yani herkese hitap eden birisi olmaktansa bir alanda gerçekten olanı çok iyi bilen, o alanda parlamış bir hani daha mikro, çok makro değil de mikro bir, etki gücü olan kişilere doğru gidiyor zaten. Bu yüzden orada olun. Ölçülü bir derecede hepimizin olduğu gibi. Yani orası da bir iletişim kanalı çünkü. Ama gerçek dünyadaki ilişkilerin önüne hiçbir zaman yatsımayın. Bu ailenizdeki bir amcanız, dayınız da olabilir. Herkes olabilir. Ve bu ikisini bir araya getirin. Ee, ve fiziksel dünyada bulun. Sihir, sihir, sihir burada. burada. Evet. Markalaş... Şey, internette yani sosyal mecra ya da teknoloji ne kadar mahir olursa olsun meziyetini de kusurunu da tam olarak orada gösteremezsin. Hı hı. Yani onun bir filtre fonksiyonu var çünkü. Güzel tarafımı göreceğim derken meziyetin arada kaybolabilir. Ya da güçlü görüneceğim derken hani nasıl normal hayatta insanların sana karşı sende görüp de önlem alabilecekleri negatif yönlerini gösteremeyebiliriz. Bunların hepsi gerçek Ya da parçaları. bazen olduğundan çok daha gerekse iyi gösterebilirsin kendini. Bu da yanıltıcı bir şey yani. Büyük büyük, tabii. Evet. Ee, seni gerçekten merak eden ve seninle ilgilenen 100 kişiyle kurduğun ağ seni markalaştırır diye tarif ediyorum ya sıklıklamazı. Kesinlikle. 100 kişi sadece. Evet, Herkes milyonlardan konuşur kafa yani konunun bunda hiç alakası yok. Seni gerçekten <gülüyor> merak eden ve bilmek isteyen 100 kişi. Ürettiğin şeyi yani hani ne üretiyorsan, ne tür bir Benim şu anda 400-500 bin falan işte bütün mecraları toplasam 1 milyon falan takipçi olabilir. Fakat orada benim bildiğim en az 8 tanesi Sinan Canan var. Ve hiçbirinin benimle alakası yok. <gülüyor> Yani herkes öyle bir şey anlıyor ki, birisi yok. Yani biri Sinan Can'ın bir şeyi zannediyor, öbürü bambaşka bir şey zannediyor. Sonra da bunlar kavga ediyor. Hmm. Yapmayın siz kardeşsiniz falan, beni dinleyen yok. Çünkü oradaki anladıkları Farkını persona almışlar, bambaşka şey. Şimdi ben desem ki, baba bir milyon takipçim var ona göre falan, bu modern aptallık bu işte yani. Debil'lik daha <gülüyor> Bu hiçbir anlamı yok gerçekten de yani. Bu hala o maddeleri kaşıyacağım azıcık evet. şeylerdeki Çok maddeci. maddeci. Hani dinlerken kolay akılda kalan ya da üzerine düşünebilir bir şey olması için ee, devam edecek ya da aklına gelen başka maddeleştireceğin şey var mı başlık var mı? Yani şimdi Mesela... akademisyen olunca da böyle maddeleştiremiyoruz hocam. İlla <gülüyor> uzun uzun anlatasınız geliyor kısaltma. Ama diyelim. bu arada yani senle konuşuyor olmak muhteşem rahatlatıcı çünkü Teşekkür konuşmanda mi? ortalama 4 dakikada bir bilimsel bir kaynak verisine gidiyor ve geri geliyorsun. O kadar güzel gidiyor ki benim Abi, için oldu güzel. Çok güzel. Benim öyle biraz uyumdur çünkü Doğru. çok gerekli bilgiler de var bende. Geçen gün evde otururken şey dedim Hollandalıların boy ortalaması 1.77 yani 177 sandı. Bu bilgi bende neden var hiç fikrim yok. Biz bu da mevsim. <gülüyor> Sabah bu, da da kişi düşen bu arada sayısı. ben 1.77'yim. Ben Hollandalıyım. Bu da beni çarpıtma. Evet, evet, evet. işte bunu yapmayınız. <gülüyor> Evde yapmayınız, <gülüyor> <Tamam>. denemeyiniz. <gülüyor> Yalnız mesela biraz önceki kural bence ana altın kural Yani sosyal medyayı kullan ama gerçek hayatı ihmal etme. Hı hı. Evet. Alt başlık. <gülüyor> Fena değil bence. Yani biz her videoya alt başlık çekiyoruz Tabii. da. Yani hakikaten bu ana konulardan bir tanesi ondan sonra da yöntemi kişiye bırakmak yani evet. gerçek hayatına bir bak bakayım orası çalışıyor mu, 4 saatten fazla mı takılıyorum falan evet. İşte bunlar da işin detayları Tabii olur. çünkü sürdürülebilirlik çok önemli bir de yani e, insanlar network yapmaya veya şey çevrelerini genişletmeye çalışırlarken e, şu hataya çok sık yani hepimiz düştük belki. Birileriyle tanışıp hani skor peşinde olmak. Yani onunla da tanıştım, ona da kardiyazitimi verdim. Veya bunu da ekledim, o da beni ekledi, takip etti. Yani bu sürdürülebilir değilse ve karşılıklı bir noktaya dokunmuyorsa hiçbir anlamı yok. Bunu biz mesela şeylerde görürüz. İşte e, hocam da çok gitmiştir, akademik sempozyumlara, seminerlere gideriz. İki gün, üç gün sürer mesela onlar. E, tanışırsınız insanlarla orada, orada kalabilir ama o. E, çoğunlukla da orada kalır zaten. Çoğunlukla da orada kalır ama bazen mesela bir grup olur. 3-4 kişi kafanız çok uyumuştur. Bütün oturumlara birlikte girersiniz. Hadi bir öğle yemeğine beraber çıkalım mı dersin? Bak inşa ediyorsun üstüne. Bir yerde bırakmıyorsun. bir bir sihirli kelime inşa değil İnşa. Kesinlikle öyle. Ve emek istiyor. Evet. Yani sosyal sermaye dediğin ya da network dediğin şey emek istiyor ama samimi bir emek bu. Yani ee, gerçekten ne de bizim aslında çok basit ya, annelerimiz komşularıyla arada bir araya gelir, akrabalarla bir gün yapılır. Aslında oradaki gündeki şey değildir, marklar dolarlar değildir. Hani bir araya sürekli ve sürekli gelmek yani update ediyoruz ilişkiyi orada. Ee, o işte hala senin hanendeki sosyal çevre kimse yani o skor çünkü düşüyor. Yani 100 kişi tanıdığım bir yerde, eğer o kişiyle bir daha sosyal etkileşime girmediyse ona düşecek zaten. Ve 200 bin kişiyle de sürekli bu ilişki devam ettiremez yani. ettiremezsin evet. Bu arada gene her şey girip neye dayanıyor? Neden o ilişkiyi devam etiyorsun? bir Nedeni olmalı. Evet. Hı hı. Yani neden varsa bir evet. <gülüyor> ilişkide bir, bir devam et. Belki bunu evet, Ben doğru. niye bu adayım? Niye, neden bu kişilerle görüşüyorum? Yani neden bununla değil de bununla görüşüyorum? O neden sorusu yine burada çok kıymetli hı hı. yani. Bir anlamı varsa senin için bir hedefe matuf. Hani bir şekilde işe yarayan bir şeyse ise tamam orada ol ama bu dönemin en önemli sorunu bizi kazara, şebekelere sokuyor. Burada galiba Doğru. sürpriz kelime üretiyor olmak. Sürpriz demeyelim de tanımlayıcı ya. alttaki Hı -hı. şey. Bir şey üretiyorsan ne olursa olsun. Yani Tabii. dalmayı öğrenmeyi de üretiyor. Yani dalmayı öğreniyor Hı -hı. da olabilirsin. Ya da akademik olarak bir kitap ya da test çalışıyor olabilirsin. Ya da fırında daha iyi ekmek pişirmek üzerine bir şey üretmek istiyorsun. Bir şey üretiyorsan... Network'ün başlangıcının ucu bence bu. Üretiyorsan o ilişkiler o zaman sağlıklı gelişiyor. Şimdi anlamlı geliyor artık evet. bundan sonra. Başkasıyla sonra. bunu konuşmak, bunun üzerine daha evvelden düşünmüş biriyle bunu üretmek... Üzerine konuşmak yani ekmekle ilgili çalışıyorsan fırıncıyla konuşabilirsin artık, ucuyla konuşabilirsin. Yani senin network'ünü onlar sağlıyor. Bunun iyisi nasıl olur, kötüsü nasıl olur, ne diyorsun, senin tecrüben ne diye. Ama bir şey üretmiyorsa sadece dış kaynaktan veri çekmeye çalışıyorsan o network'ü kurmak ya da sosyal sermaye diye tarif ediyoruz. O sosyal sermayeleri oluşturmak mümkün olmuyormuş gibi görünüyor. Evet bir de şunu söyleyeyim belki bir beşinci <gülüyor> olarak. Farklı sosyal gruplarda bulunun demek isterim. Yani o zaman dünyayı tek taraflı görmemiş oluyorsun. Şimdi bizim mesela bir araştırma evet, uygulama çalış. müzik grubumuz var, LOTOS İstanbul. Gerçekten bir araya gelince bir piyano, bir kanun ve solist müzik yapıyoruz, müzik konuşuyoruz işte orası beni besliyor. Başka bir araştırma grubunda tamamen veri analizi yapıyoruz projeksiyona yansıtıyoruz, rakamlar işte Türkiye'deki milyonlarca kişiyle yapılmış anket sonuçları orası beni başka besliyor. Başka bir yerde başka bir şey. Yani o yüzden tek taraflı, tek yönlü olmanın bizi çok kabuğumuzun içine kapatacağını düşünüyorum. Orada büyüyemeyiz zaten. Yani çok fazla orası domestik kalıyor. Ee, belki işte konforu biraz işte dürtmek o rahat yerinden çıkmak da iyi bir şey. Hatta bazen bizim gibi düşünmeyenlerle de bir araya gelmemiz gerekiyor. Yani hani çok da belki hani abest bir şekilde aykırı bir ortamda bulun demiyorum ama hani de, de, denemekten de bir şey olmaz. Orada da bir etkilişim doğabilir. Bu beşinci maddeye minik bir <gülüyor> ek yapayım mı? Tabii ki. Bana öyle geliyor ki bu ortamların seni besliyor olmasının sebebi musiki ekibine sesinle, hmm. veri ekibine bilginle, hmm. dost sohbetine hoş sohbetinle katkı verebildiğin için. Kesin. Ne alırımdan önce oraya bir şey verebildiğin için hmm. orada mesela yani hakikaten sen söylüyorsun yani ben duydum ve o <gülüyor> müzik ekibine seni çıkarttığımız ama orada bir şey eksilir, öbüründe de bir şey eksilir. Galiba A kurarken, bir şebekeye dahil olurken yani sırf böyle ortamdan bir istifade edeyimden öte ben buraya ne katabilirim? Gene altın oran. Yani gene en önemli kurallardan bir tanesi. Hı hı. Kattığın yerde olursan orası senin oluyor zaten. Enteresan bak. Bunu da şerh olarak oraya koyayım. Evet, kesinlikle. Çünkü o aidiyeti duymak gerekiyor bir de sosyal gruplarda. Ee, şimdi ben hep kendimden örnek veriyorum ama mecburen kendimden örnek veriyorum. Ee, İngiltere'de biz bir Türk Derneği ile çalıştık. Hocam orada ben bir koro çalıştırdım. Yaklaşık 12-13 ay falan çalıştık. Şimdi başlangıçtan sona her hafta gerçekten insanlar gönüllü olarak geliyorlar ama bir şey var orada hani istikrar istikrar olduğu zaman çok tatlanıyor ilişki çünkü. Yani şöyleydi biz bana dediler ki hocam biz bir koro çalıştırıyoruz. Hani gelir misiniz? Ben aslında orada üniversitede hocalık yapıyordum. ben yani, müzikle o dönem bir ilgim yoktu. Gittiğimde dört kişilerdi. Küçücük bir şey kurmuşlar. Bir şey yapmaya çalışıyorlardı. Sonra yani ilk başta nedir İngiltere'de işte sağlama çay içiyoruz falan. Hani şey yok. Hani bir Türklük var üzerinde tabii anlaştığımız ama hani ya, neticede hani bir araya geldiğimiz ama iki hafta, üç hafta geçti. yani Son haftalarda artık birisi çiğ köfte getiriyordu. Birisi <gülüyor> yani, dediler ki böyle olmuyor. Biz demleme çayımızı yapalım. İşte Semaver'e kadar. Semaver'e gitti. Türk kahvemizi yapalım. Ve e, şunu fark ettik yani bu arada konsere en son 25 kişi çıktık. Hani 4 kişiden geldiğimiz nokta. Oradaki olay, evet bizi bir şey bir araya getirir. Neydi o? Beraber müzik yapmakta. Bu başka bir şey de olabilirdi. Yani ben hep diyorum ya bunu ben ara sallaştırıyorum zaten tiyatro da olurdu dans da olurdu bilim de olurdu fark etmez ama biz oraya bir araya geldiğimizde e, şunu görüyordum yani hani arada uğrayanla ya burada bir ne oluyor işte katkı sunmayanla her hafta orada olup hani işte gerçekten o odanın kokusunu alıp orada seninle birlikte olmaya çalışan insanlar bir grup aidiyeti sağlıyor ve o grup aidiyetinden çıkıyor zaten networkler. Yani orada hiçbir ekonomik karşılık yok. Bu arada network sadece ekonomiyle ilgili olmaz. Mesela orada sana bir bir gönül güzelliği veriyor. Yani orada olmak. Çünkü haftanın beş günü bir ofiste İngilizce konuşuyorsunuz. Bir gün... Aynı dili konuştuğunuz, okay. çarkılar, türküler söylediğiniz, bazen çiğ köpteniz yediniz. Galiba en önemli sebep oymuş benim için. Şimdi çok tekrarladım ama fark etti. galiba limonu beni, sıkıp sıkıp. beni anladı galiba ve ben onu evet. anladım sanırım kelimelerinin sihri başka hiçbir şey yok bence. Bak yani. ben size ne diyorum gençler? Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Böyle Kesinlikle. tekkeyi beklemek. Yani Hı -hı. hakikaten Hı -hı. oraya benim katkı farkastır. vermenin en önemli başlangıç zaten orada olmak. Yani orada bir aidiyet hissetmek. Bayağı kural çıktı sanırım. Çıktı, çıktı. <gülüyor> Valla yapamayacağım Hocam, gibi gelmişti ama çıktı bir şeyler. Bu sohbet daha çok uzayacak devamı var. Ben aynı zamanda şu sosyal ağ hikayesini, o değişen toplumsal yapım hikayesini de konuşmak istiyorum. Hı hı. O da bir ikinci programı saklıyorum. Tamam, tamam. evet, çok evet, teşekkür evet. ediyorum. Çok sağ olasın. Gerçekten bir sosyologla konuşuyorum. Ben diyorum yakın gelecek sosyologlarla ilgili. Vallahi ben genel bir şeylere bakıyorum. <gülüyor> en faydalı neden programlarından biri olarak. Evet, evet. Yani. Yani. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür, <gülüyor> şey çok teşekkür ederim. ederim. Evet. Davet ettiğiniz için ben evet. çok mutlu oldum.